Arkadaşlar size her türlü karşılaştırmada kullanabileceğiniz çok çok güzel bir site önereceğim. Sitenin ismi Versus.com Burada 7 ö'ye kadar her şeyi karşılaştırabiliyoruz. Hatta şehirleri bile karşılaştırabiliyorsunuz. Şimdi burada örnek olarak Airpods Pro ile Sony'nin son çıkan kulaklığını karşılaştırayım istiyorum. Sony League Buds. Karşılaştırayım. Versus.com'un sevdiğim yanı hem arayüzü çok güzel hem çok detaylı karşılaştırıyor hem de üstüne yorum yapıyor. Mesela bu karşılaştırmada kazanan Airpods Pro'ymuş. Neden? Versus.com'un Airpods Pro'ya verdiği puan 80, Sony masa verdiği puan ise 60. Bu yeşille gördüğümüz ise fiyat performansı yani bu cihaz fiyatını ne kadar hak ediyor. Bunda da Airpods Pro 56 puan aldı, Sony ise 38 puan aldı. Alt kısımda işte tasarım, ses kalitesi, mikrofon, güç, bütün bunları hepsini detaylı şekilde karşılaştırıyor ve en nihayetinde bir puan veriyor. Ben bu siteyi çok seviyorum, sizin de kullanmanızı öneririm.